Ben Murat Kayaak, yaklaşık olarak 33 yıldır büryan sektöründeyim. Geçen sene olduğu gibi fiyatlarımız, geçen senenin fiyatları biz büryana zam yapıyorduk. Geçen sene 1000'a satıyorduk. Bu sene de aynı şekilde devam ediyoruz. Bu büryan kebabımızı herkesin yemesi için biz enflasyona rağmen yani porsiyonlarımızı şu anda 50 liraya satmamız gerekirken biz bunu tekrardan 40'a sattık. Ülkemiz için elimizi taşın altına koymuşuz bu şekilde fiyatlarımızı artırmadı. Devam ediyoruz, 40'tan satıyoruz yani. Yani e, esnaf sağlıklar olsun, sayın valilik tarafından bize layışımız 50 lira geldi. Biz yine de halkımızın halkımızı düşünerekten bunazam yapmadık. Bir herkesin bütçesine uygun pozisyonlarımız. Ee, herkesin tatile çıktığı gibi, biz de tatile çıktık geçenlerde. İşte, dışarıda bir çorbanın fiyatı 40 lira, bir tavuk türünün e, fiyatı 40, -40, -40 lira. Ama siv yine biz bu enflasyona karşı büren kebabımızı 40 liradan satmaya devam ediyoruz. Yani büren kebabımızı yemeye herkesi bekliyoruz.